Продолжение следует... No. rası yukarıda arama noktası bir giriş yapabilirsiniz yani ama ha oradan valla, sokmadılar ay ama valla, sokmadılar yok sokmuyorlar bu taraftan bayan da, da giymek giymek istediği şey yapmadılar valla, ya, takma, takma, giriş var ya Bilmiyorum ki ya orada valla, sokmadılar valla, bak baksana şey yapmıyorlar, sokmuyorlar. Haydi sadece şöyle böyle yakana çekim yaparım ya. Sayın Müdür, çok değerli merak Başkanlarımız, sevgili yiğit sevgililerimiz, evet. bugün Atatürk'ün Ankara'yı bininci yüzüncü yıl dönümü kutluyoruz ve kutlama arası biz çalışıyla devam ediyor. İyi günler alalım. 19, 19, Ankara'nın en önemli günü. Hızlıcaklık'ın biz, Ankaralılar olarak, Seymenler olarak, Yeni bir devletin kurulduğu, uygulandığı, Yeni bir devletin baş olduğu Hızlıcaklık'la, Sırsızla, Sancaklık Beyler, Seymen Gizilmeyler, Seymen Alayı da Geleneksel kredip kurma Türkiye'nin tüm görevlemekleri 20 Aralık 1919'da yapılmıştı. 20 Aralık 1919'da gelildi. Ankara'ya önce Heksiyeti Sonra Kurtuluş Savaşı'nın Merkezi, karargahı Ardından Gazlum Dünya'nın Kalbim attığı şeyi başkenti Sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı bir siyaset olmuştu. Türkiye'de alıp, ülke tarihimiz açısından son derece önemli bir dönüm noktası diyoruz. Sözlerimi çok uzatmadan sayın vecimize, han kraliye beklediğimiz sayın devletçilere bir dokunuş ekliyorum. Çok değerli başkentler, Sayın, sevgili Ankaralılar, çivi toplum, uluslararası değerli başkanları, değerli yöneticilerin, çoğurluğunda sorun başını çeken yıldağından bu yana yöneleyen Ankara Kurulu'nun çok değerli başkanı, yöneticileri, çok değerli sevgili kardeşlerim, bazı sevgili de bu mutlu günler sizlere sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bugün Ankara'mız için, başkanımız için çok yarışa <Gülüyor> önemli değilim. Kahite, kısılacak bir dönemimiz, bugünden son derece önemli Ankara'mız için de 27 Aralık bu önemli günün temel noktalarından, kınaş taşlarından bir tanesi olduğunu her zaman olduğu gibi biliyoruz ve 102 yıldan bu yana da gazimizin Ankara'ya gelişini Coşu'yu ile kutluyoruz ve kutlamaya devam ediyoruz. Evet pandemiden dolayı hissettiğimiz kurtulman da artık olmasa da ama 100. yılda muhteşem bir kutlama yaptık Ankara'da. Kızılcengil meydanından toplanan binlerce başkentli Ankaralı buraya kadar yürüyerek Ankara'nın kurtuluşunu, kuruluşunu, eminlik, emin taklatıları en iyi şekilde gösterdi. İnşallah üzerine yıllarda çok daha güzel çok daha görkemli bir şekilde yine Kızılay Meydanından yürüyerek Kızılay'dan, Suriye'den buraya gelmek suretiyle hazırsın Ankara gelişini en iyi şekilde coşkuyla kutluyoruz Bu gönül şakaktan toplantıya kadar organizasyon yapan bütün arkadaşlarımızı, seymen kardeşlerimizi ve katılımcıları Sıkşanma yarını gördüm. Hepinize sevgiler, saygılar ve muhakkakta sunuyoruz. Olmasın. Cemil abi de.